21 41. ayet cenab Allah yemin ediyor, and olsun diyor senden önceki elçilerle alay edildi, onlara karşı da mücadele verildi onun çıkışından rahatsız oldular ona karşı baskı yaptılar evet. İftira ettiler hapsetmeye kalktılar acı vermeye kalktılar yalancılıkla suçladılar o devrin insanları onu kendi sistemlerini değiştirmekle ve sapkınlıkla suçladılar. Evet hocam. Evet. Alay edindi diyor Allah. Fakat içlerinden küçük düşürenleri yani e, Müslümanları küçük düşürmeye çalışanları, elçiyi küçük düşüren e, düşürmeye çalışanları o alaya aldıkları azap sarıp kuşattı diyor Allah. İnşallah. Kendileri rezil oldular diyor. Aynı zamanda Mehdi devrine bakıyor. Mehdi'yi yalanlayanlar Evet. Mehdi'ye oyun oynamaya kalkanlar, Mehdi'nin yolunu kapatmaya çalışanların perişan olacaklarını aynı şekilde Kur'an işaret ediyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Peygamberimize aynı şeyi yaptılar. Bak ne oldu onlar? Ee, evet. Fakat işlerinden küçük düşürenleri, küçük düşürmeye çalışanları o alay aldıkları azap sarıp kuşatıp verdi. İnşallah. Kendi alehlerine oluyor. Mehdi çıkmayacak diyor, Mehdi'nin çıkışı daha hızlanıyor. Peygamberimizin peygamber olmadığını söyleniyor. Daha hızlı yayılıyor peygamber oldu. Daha iyi anlaşılıyor evet. inşallah.